Allahümme salli ve Selim ve barık ala Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali Euzubillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim Hazreti Adem Efendimiz ve Hazreti Havva cennette birbirlerinden ayrı bir şekilde Cuma gününde neredeyse sabah vaktini yaşamaktalar Hani dünya mantığıyla anlamaz için söylüyoruz çünkü Cuma günü Öğleden sonra şöyle ikindiye doğru yine dünya mantığıyla anlıyor, anlatıyoruz çünkü cennette bir sabah akşam diye bir mevzu yok. Ancak vaktin anlaşılması için bu kadar kısıtlı bir süreyi anlatıyoruz aslında bu son 10 dersimizde özellikle Hz. Adem Efendimizin ve Hz. Havva cennetten çıkış sürecini anlatıyoruz. Her birisinin yaşadıklarını ayrı ayrı bölümlere böldük ki konunun içinde bizi ilgilendiren incelikleri biraz kavramış olalım. Hazreti Havva'nımız ben daha temiz olanla artık olamam. Ona yaklaşamam diyerek Hazreti Adem Efendimizden uzak duruyor. Hazreti Adem Efendimiz de doğal olarak aynı şekilde o da Hazreti Havva'nımızı neredeyse unutmuş gibi. Hepsi de Cenab-ı Hakk'a karşı onun emri ilahisinin dışında bir iş yapmanın eziyetini çekmektedir. Hazreti Havva'nımız daha önceki derste beyan etmiştik. Yasak elmayı yemiş olduğu ağaca gitmişti de sonrasında devam ediyor. Ve Cebrail Aleyhisselam kendisine geliyor ve Hazreti Havva'nımıza diyor ki Ey Havva Adem'le birlikte tövbe edin, beraberce tövbe edebilirsiniz, Rabbinizden talep edebilirsiniz, Rabbimiz ikram sahibidir. Ce Cebrail Aleyhisselam henüz Cenab-ı Hakk'ın bir emri ilahisi hasıl olmadığı için Hazreti Havva bu konudaki üzüntüsünün üzerini örtmek ona bir e, tabiri caizse yardımcı olmak derdiyle bu beyanatı sunuyor. Ancak Hazreti Habbanımız burada Hazreti Adem Efendimizden utandığını, onunla beraber Cenab-ı Hak'ın karşısına çıkıp tövbe edemeyeceğini, Hazreti Allah Azze ve Celle'den zaten utandığını ama Hazreti Adem Efendimizden daha da çok utandığını beyan ediyor. Bu enteresan olan incelik Hazreti Adem Efendimizi e, Hazreti Habbanımız diğer yüzüne indiklerinde bir başka şekilde karşımıza çıkacak ki. Hz. Adem Efendimiz'e takdir edilmiş olan şeriatte yine İslam şeriatinde ama fıkhi bir mesele olarak tövbesini ifade etmesi gereken şahıs eğer günahını bir başkasıyla beraber işlemişse bu iki kişi, üç kişi, beş kişi olabilir beraberce tövbe etmeleri gerekiyordu. Dolayısıyla Hz. Adem Efendimiz'in Hz. Havva Anamızı bulması, beraber buluşmaları o sürece gittiğimizde inşallah üçüncü ciltten itibaren başlıyor olacağız. Hazreti Adem Efendimiz'in cennetten ayrılışıyla beraber ikinci cildimizin sonuna geleceğiz çünkü Allah nasip ederse e, ortaklaşa yapılması gereken bir tövbe süreci vardı. Bu tövbe süreci yıllar sonra şöyle anlatılırdı ki o Kur'an-ı Azimüşşan'da Allahu Zülcelal Araf Suresi'nin 27. ayet-i kelimesinde bu konuyu Ümmet-i Muhammed'e ve diğer pek çok kitapta, pek çok beyannamede şöyle ifade ediyordu. Es-sağımilla ya bani adama la yaftinanakum şeytanu kama akhraja ubwaykum min el-cenneti yenzı'u anhuma libasehuma liyuriyahuma savaatihuma Ey Adem oğulları şeytan babanızla ananızı çirkin yerlerini kendilerine göstermek için cennetten çıkardığı gibi sakın sizi de belaya uğratmasın Buyuruyor da Hazreti Allah. İnnehu yalalkum huwa wa qabiluhu min haytsu la tarawnahum inna ja'alnash shayatin awliya lillezina la yü'minûn. Çünkü o ve kabilesi şeytanın kabilesi sizi sizin onları göremeyeceğiniz bir yönden görürler. Biz o şeytanları o kimselerin dostları kılmışızdır ki imanı gelmezler buyuruyor. Bu da Hazreti Adem Efendimizin kendisinden sonra evlatlarına kalmış olan şeytanla ilgili en önemli meselelerden bir tanesi. Döneli Hz. Havva hanımıza bu ayeti kerime Hz. Havva hanımıza sizi buradan çıkartan şeytanın hilesidir. Ancak sizler imtihan olunacaksınız diye Cebrail Aleyhisselam'ın sözüne denk düşen bir ayeti kerime olarak karşımıza çıkar. Hz. Havva hanımız elbette ki bu süreçte Aynen ayeti kelimede beyan edildiği üzere üzerine giyinmek için bir elbise istiyor. Ve e, bu saatten sonra Cebrail aleyhisselam da Havva anamıza, artık buradaki elbiseleri giyemezsiniz. Çünkü buradaki elbiselerden değil bir başka yerdeki elbiselerden artık söz konusu olacak şeklinde başlarına gelebilme ihtimalinden bahsediyor. Kesin bir emir hasıl olmamış ancak Cebrail aleyhisselam dünyayı iyi biliyor artık. Dünyaya da bir halife geleceği beyan edilmişti Belada. Dolayısıyla Cebrail Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ın emri ilahisi var. Artık cennetteki elbiseler Hazreti Havva ve Hazreti Adem Efendimiz olmuyorlar. Çünkü nefse emmareye uyuldu, bir günah hasıl oldu. Üzerlerinde kıyafet, o cennet kıyafeti durmayacak şekilde. Zaten ayet-i kerime cennetten çıkardığı gibi ananızın, babanızın çirkin yerlerini kendini göstermek için demesi de bu hakikat üzerindedir. Tam bu esnada Hz Havva anımızın yeryüzüne gönderiliş anını yaşayacağız Hz Adem Efendimiz biraz daha uzun bir zaman daha kısa bir zaman daha Allahu Zülcelal'in katında bulunacak Dolayısıyla yeryüzüne gönderilmiş olan ilk insan kimdir sorusunun cevabı aslında Hz Havva Hanımız. çünkü Hz Adem Efendimiz Cenab-ı Hakk'ın emri ilahisini bekleyecek onun emriyle hareket edecek Hz. Havva anamız için ise Cebrail aleyhisselam da bu konuşması esasında emir hasıl oluyor ve onun yeryüzüne gönderilmesi emrediliyor. Çünkü Cebrail aleyhisselamın bu sözleriyle beraber Havva anamızda artık kıyafet yok Hz. Adem ile karşı karşıya gelmekten utanıyor çekiniyor. Bir tövbe makamının beklentisi var artık tövbe edebilecekleri yer nefislerine uygun bir yer olmalı ki... O nefisleriyle tövbe edebilir olsunlar Çünkü cennetteki makam öyle bir yüce merkez ki öyle bir yüce yer ki o yüce yerde o yüce yaratıcıya kendini ifade etme sorunu söz konusu büyük bir utangaçlık söz konusu bütün melekeler vesaire pek çok mesele yaşamış üst üste dolayısıyla onların kendilerini ifade edebilecekleri bir alan lazım Dolayısıyla Hz. Adem Efendimiz ve Hz. Havva anamızın yeryüzünde gönderiliş meselesindeki bu inceliği de görmekte fayda var. Yani sizler bir gün bir büyük bir yere gittiğinizi düşünün, çok büyük bir saraya. Orada küçük bir hata yaptığınızı düşünün ve bu hatayı orada hiç kimseyi söyleyemeyeceğinizi hissedeceğinizi bilirsiniz. Ama oradan çıktıktan sonra pişmanlığınızı hatırlarsınız. O sarayda görev yapan birisine dersiniz ki ben sarayda şöyle küçük bir hata yapmıştım. Hani oradayken de söyleyemedim çok çekindim. Ama şimdi rahatım evimdeyim ortamımızdayız kendi halimizdeyiz. Bunu bilmenizi istedim. şöyle şöyle bir hata olmuştu dersiniz. Saraylılar hatta size şunu diyebilirler ya aman canım ne önemi var filan derler. Dolayısıyla bu hakikat aynen böyle hasıl oluyor. Hz. Avva Hanımız ve Hz. Adem Efendimiz'in e o kadar büyük bir utangaçlığı, o kadar büyük saltanatın içinde yaşayınca nefse emmanenin tövbesi cennette mümkün değil. Çünkü cünnette bu manada daha önce beyan etmiştik ki bir haram yok, bir yasak yok. Cenab-ı Hakk'ın izni inayeti nuru tecellisi altındasınız. Nuru Muhammedi ile berabersiniz. Tabiri caizse ki Hz. Adem Efendimiz giderken o süreci anlatıyor olacağız inşallah. E dolayısıyla bir dünya gerekiyor, dünya evine gidiş, nefs emmarenin kendi hayatına dönüşü söz konusu orada tövbe edip temizlenecek ve tertemiz olacak, tertemiz olup geri gidecek. Bu noktada buna bir ilk günah demek söz konusu değil, bunu daha önceki dersimizde ifade etmiştik. Tabii ki Hz. Hava anamızın kadın olması sebebiyle bir başka incelik var. Ee, Hz Azrail aleyhisselam geliyor Cebrail aleyhisselamın artık buradaki elbiseleri giyemezsin sözünü üzerine buradan gidiş serveni başlayacak ama bu gidiş serüveni bir kadın gidişi söz konusu olduğu için bir sandık içerisinde olunmasına karar verilmiş ki Mikail aleyhisselama bir sanduka veriyor bu sanduka'nın yapılış aşamasını Hz Musa aleyhisselam dönemi geldiğinde biraz izah ediyor olabiliriz ama bu sanduka Hz. Havva içine konulup dünyaya gidiş sürecinde kullanılacak ve bu sandık aslında ta Hz. Musa'ya kadar bir defa sadece Nuh aleyhisselam döneminde görülmüş olan ahit sandığı olarak bugün de hala meşhur üzerinde çok şey konuşulan ahit sandığı olacak. Bu ahit sandığı geniş uzunca bir sandık üzeri açık bir sandık Hz. Havva bunun içerisine girmesini söylüyorum Mikail aleyhisselam. Hz. Hava anımız Cenab-ı Hakk'ın besmele-i şerifesiyle Bismillahirrahmanirrahim, el-aziz, el-kerim, el-mucib, el, -aziz, el, el, el diyerek pek çok ismi şerifini anarak bu sandukaya doğru yavaşça otururken daha boynunu yere koymadan kendini yeryüzünde bir yerde bulacak ki oraya üçüncü ciltten itibaren başlıyor olacağız. Dolayısıyla ahdi atikle beraber, yani ahit sandığıyla beraber Yer yüzüne gelmiş olan hava anamızın ardından Hazreti Adem Efendimiz cennette hali hazırda ama kısa bir süre sonra o da dünyaya gönderilecek yarın inşallah kısa kısa onlara bakıyor olacağız. Şimdilik kalın sağlıcakla.